Herkese merhaba kanalımıza hoşgeldiniz Bugün sizler için diyetinizde uygulayabileceğiniz ve kolaylıkla kilo vermenizi veya yağ yakımınızı hızlandırmanızı sağlayacak bir kahve yapacağız sizler için Tarçanı Türk kahvesi tarifimize geçelim şimdi Öncelikli olarak biz kahvemizi yapacağımız kapımızın içerisine bir fincan suyumuzu alıyoruz Bunu ekliyoruz Ardından normal bir kahve yapar gibi olan bizim ölçüm kapımız var. Onunla birlikte bir e, ortalama olarak tatlı kaşığı kadar kahvemizi makinemizin içerisine alıyoruz. Ve tarçını atacağız içerisinde de. Bir çay kaşığını silme olacak şekilde tarçınımızı ekliyoruz. Ve ardından hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim evet bu şekilde kahvemizi yapmaya başlayabiliriz e, bildiğiniz üzere tarçının e, sinirim sistemi üzerimizde üzerinde bayağı bir iyi etkileri var e, sinirim sisteminizi hızlandırıyor aynı zamanda yağ yakımını kolaylaştırıyor ve günlük ihtiyacınız olan şekeri e, birden geliyor iki sizi tok tutarak bu şekere olan açlarınızı baskılıyor Böylelikle diyetlerinizde çok e, gerekli olan bir adımı da bu kahveyle sağlamış oluyorsunuz. Ara öğünlerde bunu tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bizim kahvemiz oldu. Alalım kahvemizi. Gördüğünüz gibi kahvemizde köpüğü yeterince bol. Herhangi bir problem olmuyor. İçimi gayet iyi. Şeker kullanmanıza bile bir gerek kalmıyor bu sayede dediğim gibi tarçının hem sinir sistemi üzerinde çok güzel etkileri var hızlandırıyor yağ yakımınızı hızlandırıyor ve ara önlerinizde sizi tok tutma özelliğinde sahip diyet listenizde muhakkak bulunması gereken bir şey kahvenin de biliyorsunuz yine e, size kafeinle beraber yağ yakımınızı da artırıyor bayağı etkili bir şey Artık büyük diyetisyenler bile bir kahveyi öneriyor. Günde bir kahve çok önemli. Eğer tarçınla herhangi bir şekilde alerjiniz yoksa günde bir içebilirsiniz. Çok değerli olacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.